Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, siz e, videoya like tattınız, e, aboneler de geldi, sağ olun. E, buldum sanırım arkadaşlar özel numara yine beni aradı arkadaşlar. Videoya çekiyorum şu an. E, hemen başlayalım isterseniz bakalım. Yani kim öğrenebilecek miyim diye düşündüm. Bir e, tehdit buldum onu deneyeceğim hadi yapalım. Bir dakika arkadaşlar. Alo yine sen misin? Bak kardeşim yakamdan bir duş artık. Tövbe Bana yaptıklarını unutmadım. Her gün bir şeyler diyor. Adam Ne derdin varsa söyle. Arkadaşlar kapattı telefonu şu an. Şimdi ne oldu anlamadım. Kapattı telefonu. Aramasını bekliyoruz. Sen <gülüyor> geriden Ya niye kapatıyorsun, niye geri arıyor? Çok sevindim ya. Tövbe. Yeter artık, eğer kim olduğunu söylemezsen gerekeni yapacağım. Tamam, tamam, dur. Benim hacım yanmadı ya, şaka yapmaz aslında ben Yusuf bu. Um. Ana arkadaşlar bu benim abonem Yusuf ve tanıdığım birisi. Nasıl oldu, anlamadım. N niye nasıl niye böyle bir şey yaptın ki? Çünkü senin videolarını izliyorum ama sen beni davet etmiyorsun. Anladım. Hı -hı. Neyi yazıyorsun peki? Ya yani işte beni de... He tamam özür dilerim ben böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar şunu unutmayın asla başkalarını bile dışlamayın. Dışlayınca arkadaşlarınız üzülüp böyle e, yollarla yollara başvurup videoya filan veya başka bir şeye de çıkabiliyor. Evet işte benim tek isteğim hakkımı anlamaktı. <gülüyor> Ama sen hiç mesaj yazmıyorum bir cevap ne vermiyorum. Youtuber olunca... <gülüyor> Tamam ben seni e, bir videomda bile olsa yani oynatabildiğim kadar eee videolarımda oynatacağım ama bir daha böyle videolar böyle yollayarak akışım olur mu? Tamam siz ama sen artık mesajıma cevap ver tamam mı? Yoksa daha çok kötü belanı. Tamam. Eee sen o yüzden mi Gizemli Biri diye bir videom vardı biliyorsunuz arkadaşlar sizde yukarıya birazdan link atacağım oradan ulaşabilirsiniz. Yorumlara güzel olmuş yazdın o yüzden mi? Hem hayır hem evet yani yüzdeyce yüzdeyce. O <gülüyor> yüzden yazdım. Birincisi videoda kendim yer aldığım için yargı. İkincisi bana değer verdiğim için ve bana şaka yapmayı sevdiğim için. <gülüyor> Çünkü şaka yapınca biraz değişik oluyorsun. Güzel <gülüyor> oluyor. Tamam teşekkür ederim. Aslında teşekkür ederim. İyi hadi görüşürüz. Bir dakika, önce herkese bir şey diyeceğim. Arkadaşımın kanalıma abone olmayı, videoları <gülüyor> kanıtlamayı ve videoları tamızlamayı unutmayın. Tamam Yusuf, hadi görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum sana. Hadi görüşürüz. Zaten konçürüm. <gülüyor> evet arkadaşlar kapattı ve o kişi de Yusuf yani abonem çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey yapmasını beklemiyordum. Aslında bir açıdan bekliyordum. Etov'un bana bayağı mesajı vardı. Ee, ona e, teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı için. Ve ben de onun izinden devam ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsan sevinirim. Ve yine arkadaşımızın dediği gibi lütfen arkadaşlar videolarımızı tam izleyin. Çünkü bunlar e, önemli olacak arkadaşlar. Hepinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.